Karar. Demet Akalın Ece Erken hakkında aldırdığı bir aylık tedbir kararının sona ermesi üzerine yeniden mahkemeye başvurdu. Akalın'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi. Ee, daha önce Akalın Ece Erken'in e bulunduğu magazin programında kendisiyle ilgili yapılan konuşmalar üzerine Ece Erken hakkında koruma talebi çıkarttırmıştı Demet Akalın. Bir ay süreyle de Demet Akalın'a karşı hakaret aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verilmişti. Bir aylık süre bitti. Demet Akalın yeniden mahkemeye başvurdu. Ece Erken için verilen bir aylık kararın 6 ay daha uzatılmasını talep etti. Ancak Demet Akalın'ın bu talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Mahkeme kanunu ihlal eden bir eylem olmadığı gerekçesiyle Demet Akalın'ın talebini reddetti. Yani şu demek bu. Biz bir karar verdik. Ece Erken senin hakkında bir şeyler söylemişti. Getirdin önümüze video programları koydun. Biz bunun üzerine sana böyle bir koruma talebi çıkarttık. Bunu uzatmamız için geçerli bir sebep yok. Herhangi bir eylem oluşmamış. Oluşmayan bir eylemden dolayı da süreyi uzatmak gibi bir durum söz konusu değil sonrasına bakılır bu işin diyerek e, açıkçası e, demetin yerinde de olsam bu işi bir daha kaşımazdım. Yani zaten de bir aylık bir karar verilmiş. O karar sonrasında sonrasında bu işe gelmiş. Benim asıl üzüldüğüm nokta Demete kalın ve Ece erken ekle tırnak misali dolaşırlar, gezerler, yerler içerlerdi. Sonra iş işte böyle programlar yapmaya gelince, yani işimizi yapmaya gelince, iş yapmaya gelince bir anda kanlı bıçaklı oldular. O süreç içindeki e, hizipleşme de işte bu mahkeme kararının alınmasına sebep olmuştu. Bir aylık süre doldu. Bir aylık süre dolduktan sonra da e, altı ay daha uzatılmasını istedi Demet Akalın. Ama mahkeme kanunu ihlal eden bir eylem olmadığı gerekçesiyle Demet Akalın'ın talebini reddetti. Hocam sabah uyanan mahkemede alıyorsunuz. Şimdi daha önce demek ki birlikte yani yedikleri e, ayrı gitmezken e, birlikte yer birlikte gezerken arkadaşken e, yani bu güzel havayı meslek hayatlarında devam ettirememelerinin nedeni demek ki birbirlerini rakip e, görmüşler veya bir birisi kaşımış e, hani Demet Akalın hanımını Ece Erken hanımdan gelebilecek tehlikeyi veya kaygıyı mahkemeyle Paylaşırken bence kendisiyle paylaşmıyor. Çünkü madem yedin içtin birlikte oldun arkadaş oldun ondan gelebilecek tehlikeyi madem biliyorsun bir ay zaten mahkeme tedbir kararı almış ve o arada herhangi bir vukuat olmamış. Tekrar 6 ay yerine belki bir ay isteseydi. Onda vermez hocam şöyle ama, mahkeme kararı şunu söylüyor diyor ki e, bu arada kanunu ihlal eden bir eylem yok. Tabii. Yani bu kararı almamı gerektiren bir şey yok şu anda. Durup dururken de karar alamazsın şimdi. Ben yarın sabah gideyim diyeyim ki Ekrem Şufay adamca ki niye? Niye? Sebebin ne? Sebebin sebeb yani, ne? oluşması lazım. Sebebi oluşması lazım. Öyle bir durum lazım. olmadığı için de reddetmiş. Buradaki sıkıntı şu hocam. Arkadaşlık ilişkilerinin de bana göre bir sınırı olmalı. Yani belli Öyle. sınırlar içinde arkadaşlık etmeli insanlar. Fakat bunlar arkadaşlık ederken... Arkadaştan da öte bir durum söz konusu oluşmaya başlıyor. Birbirlerinin özel sırlarına vakıflar. Birbirlerinin özel hayatındaki en önemli anlara, en kritik dönemlere vakıflar. Ee, çok özel anlarında, sohbetler esnasında birbirleriyle paylaşıyorlar. Ve bir gün geliyor, biri birinin ayağına basıyor. O zaman feryadı figan kopmaya başlıyor. Sebep daha önce yaşanan ölçüsüz ve sınırsız arkadaşlık. Herkes evet. her şeyini bilince Kesinlikle. günü geldiğinde elinde kötü bir silah olarak kullanabiliyor. Ya da benim söylediklerim değil ama onunla o muhabbetleri yapan, onunla o diyaloglar içinde olan insanların söyledikleri onun daha fazla canını acıtıyor. O yüzden bunun da bir sınırı olmalı bana göre bilmiyorum. Yani Kesinlikle. insan için arkadaşlık ilişkileri de belli bir çerçevede yürümeli. Zaten bu noktada benim şöyle bir tezim var. Yani bunu defalarca doğruladık gelen danışanlardan ve yaşanan olaylardan. Çok can ciğer kuzu sarması olduğunuz bir arkadaşınızla aranız bozulması durumunda kullanabileceği sırları vermeyin. Çünkü madem bu kadar kaygılanıyorsunuz, baskın basanın deyip mahkeme kapılarında buluyorsunuz kendinizi. E demek ki siz sınırlarınızı koruyamayan bir kişisiniz. Ne kadar can ciğer kuzu sarması da olsa... Yani ata et ite ot affedersiniz verilmez. Demek ki bir gün çok can ciğer bir arkadaşın da... Gerek meslefi gerek özel hayatta... Rakibiniz olabilir, düşmanınız olabilir. Bundan dolayı düşman olmam durumunda bu kişiyle neleri paylaşmamış olurdum derseniz... Sınırınızı çizmeniz bu demek değil arkadaşlığınız bitecek. Yani... E, anlatabildim mi? Özel hayatları, sınırları, ölçüleri, dengeyi, ölçüyü kaçıran böyle mahkeme kapılarında veya farklı, enteresan, anormal davranışlar sergilemek belki de geceleri uyuyamaz hale gelmenizi bile sağlayabilir bu durumlar. O yüzden özellikle toplum önündeki e, sanatçılarımızın olsun, e, yani belli e, bilim adamları olsun veya normal insanlar... Herhangi bir durumda sosyal medyadan veya televizyonlar yoluyla, basın yoluyla sizin sırlarınızı paylaşabilecek karakter ve kişilikteki kişileri tespit etmeniz gerekiyor. Bunun için de basit bir sırrınızı verin, deneyin. Eğer sır taşıyorsa, sır taşınacağı zaman o sırrı verirsiniz, taşır. Eğer e, yine sır taşıyorsa, o zaman taşıyabileceğini düşünerek ona göre konuşmanız lazım. Özellikle sanatçıların özel yaşamlarını olsun, normal sanat yaşamlarını olsun, her an canlı yayında gibi düzgün, jilet gibi tertemiz olmalarını temenni ediyorum. Diğer insanların da dostluklarını, akrabalıklarını ölçülü yapmaları gerekiyor ve aşırı fedakarlık yapanların da zamanla böyle öfkelendiklerini, Mahkemeye başvurduklarını kızdıklarını da görüyor Kimse sizden özel sırlarınızı veya aşırı fedakarlık yapmıyor Demek ki Demet Hanım çok özel e, arkadaşlıklar, özel fedakarlıklar, özel gayretler yapmış Ece Hanım'a ondan dolayı da büyük öfke duyuyor e, Şunu sorması gerekiyor Bugünkü aklım olsaydı Ece ile hangi arkadaşlığı, hangi ölçüde, hangi sırrı ne ayarda verirdim veya vermezdim Goodman öncekini Hocam diye... ata adamız geçtikten sonra istediği evet. kadar sorsun bu soruyu birbirine. Ama akıllanır ve kendini affetmiyorum Allah ya. Yani siz tanıdığınız için Çünkü diyorum ya hocam sınır çoymasını bilmiyorlar. Ölçü yok. Yani Bravo. o yüzden de ölçüsüz davranışlar için rahmet tanıcını mı bir lafı vardır. O zaman cezasını çekecekler. Anlatma sırrını dostuna, o da anlatır dostuna muhabbetir. Kesinlikle. Rahmetli anacımın en büyük laflarından biriydi bu. Allah rahmet içinde yatırsın. Bunlar birbirlerine sır anlatmaktan, birbirlerinin özellerini konuşmaktan, her günü 24 saat beraber geçirmekten. Ev, ya bunun bir, bir şey olmalı. Anan, baban, kardeşin değil ki hayatındaki bu 24 saat. Onları bile belli ölçülerde evine dahil ediyorsun. Onun için bir süre sonra yaşananlar rahatsız etmeye başlıyor. Sebebi şu. En yakınımdın sen benim. Ya hayır. Hayır yani. Ne anlamda Sen beni ya. en yakınına aldın. Bana sordun mu benim en yakınım mısın diye? Yok. Beni Doğru. o çerçevenin içine sen çektin. Sen müsaade ettiğin için ben oradaydım. Sen Doğru. müsaade etmeseydin ben senin hayatındaki hiçbir şeye bu kadar vakıf olmayacaktım. Ben her zaman söylüyorum insanlara. Tayyar'cığım senden hiç beklemez Allah Allah. Ben bahçıvan mıyım kardeşim ben gazeteciyim ekmeğimi buradan kazanıyorum. O zaman benim Doğru. yanımda. Bu tip mevzular ya konuşulmayacak ya açılmayacak ya beni o bulunduğunuz ortamlara davet etmeyeceksiniz. Eğer ben oradaysam bunu biliyorsunuz ki o ortamı gözlemek için oradayım. Oradan edindiklerimi yarın gelir bu programda anlatırım. Çünkü ben bu işi yapıyorum. Öyle mi? Ben gelip diyor muyum? Ben geldim selamun aleyküm yok. Sen çağırmazsan benim ne işim var senin evinde? Ama beni oraya çağırırsan... Orada benimle bir şeyler paylaşırsam ha bu baştan sınırını koyup aman usta senle konuşacaklarım dostlarla arkaya. Sizde böyle bir durum yok. Sizde yani bir hop bir hop bir hop bir sonra problem. Bunların daha sonra psikolojileri de yetmiyor hocam bu işi kaldırmaya. Kesinlikle yetmez. Demek ki o zaman hemen Demet Akalın Hanım'ın ergenliğini tamamlaması ergen gibi sırlarını paylaşmaması, çok kişiyle sıkı fıkı olmaması kiminle neyi paylaşacak, ne yaşayacak ve birden bir e, sanatçıyla dostluk muhabbet ilerledi diye diğer dostlarını da ihmal etmemeli. Ya şimdi yani özküyü koruması gerekiyor. Şimdi sütten ağzı yandıyor, orada üfleyerek yiyor da Atalan Üsküdar'ı geçti. Doğru. Psikolojik